Herkese selam. Bugün PUBG Mobile'nin yepyeni bölümüne hoş geldiniz. Direkt kendi Misney'in çatısına atıyoruz. Hadi bakalım bir şeyler çıkarmış silah konusunda. Ne çıktı orada? Uzi çıktı. Hadi bakalım. Yallah. Yallah lobi. O komaz kadar saçma bir silah görmedim ya. Hadi hadi düştü. Ooo <gülüyor> zamanlamaya bak ya adam ne söylemiştir vallahi ne söylemiştir adam. Hadi bakalım. Yasin hadi. Hadi BM416 çıkar kanka item beni ama çıkarmaz. Çünkü buraya bırakmış hem 416'yı. Şu fazlalıklardan kurtulalım. Bot. Ya şaka gibi ya. Şaka gibi ya. Can yok tam. Hadi yeminle bak... Sen o sen öldün kardeşim sen öldün. Arkadaşına gitme bakayım hadi. Hadi arkadaşını kaldırırsın. Kaldırırsın o arkadaşını. Yine geri döndü binaya çıktı. Yine kaldık bunlarla baş başa. ama maç gitti. onlar için maç bitti şu an. Oyun oyunu burada başlayıp sanırım burada bitireceğiz diyeceğim ama alan dışındayız. Batmış. Bu korkutayım bizimle. Ne, adamın burada ne işi var ya. Gel kızıca koş koş koş koş. Koş milika koş. Ayak izi ayak izi. Demek bunun kankiyatasıymış. Takımlanmış. Bakın bot. Hadi bakalım kırmızı çift hanede çıkarabilecek miyiz? Buradan bir ben ne alayım kendimi? Kit bomba falan alayım. Nerede bu? Kit kit bomba bomba. Duydunuz arkadaşlar. Ama bundan bana sakıyormuş. Ben nereden sıkıyorsun? Ne tam nereden sıkı göremedim. Hadi bir kez kafanı göster. Lan nasıl gitmiyor? Lan koş. Oo yandaki benim. o helal bir yemin hayatımı kurtardı. Alan dışındaki var ya. Eyvallah kankan benim ya. Hayatımı kurtardın ya. Eyvallah kan Keytan benim. Eyvallah Fatih'im benim. Son bir kişi kaldı. Bu botçu alanı öldü. Kimizi 3 çıkardık. Yemin ederim hayat buradakini düşürmeseydi ölmüştük şu anda. Bir heykel onun için dikelim onun arasına. Yok ki. Bakın kaç hasar vermişiz? 1300 hasar. İyi. Kanala abone olmayı, beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. İyi oyunlar herkese.